Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz VAK grubunun Seat'ın yeni bir motoru, yeni kullandığı bir motor. E, Seat Ibiza'larda özellikle ekonomik olması ve fiyatı aşağı çekebilmek adına bir motor atmosferik, direkt enjeksiyon olmayan, yaklaşık 80 beygir gücünde bir motor kullandı. E, fiyat olarak da yaklaşık 150 bin lira bandında satılan bir aracı e, Seat'ın. Çok güzel bir araç bu arada. Şehir içi için özellikle bu motor yeterli mi diye soracaksınız. Evet, şehir içi için yeterli. E, fakat atmosferik ve direkt enjeksiyon olmayan bir arabada e, montaj çok kolay ve seçeneklerimiz çok fazlaydı. Doğal olarak bu araca da biz Prince'in Ecomax modelini bağladık. Biz bu arabaya montaj yaptıktan sonra LPG modundayken aracın arıza lambasını yaktığını fark ettik. Sebebini araştırırken gördük ki bu arabada daha önce Jaguar'lar, Volvo'ların bir kısmı ve Range Rover'ların bir kısmında kullanılan basın sensörü eklenmiş. Çok basit bir araç, çok basit bir motor, basit bir montajdı. Fakat montaj sonunda yaşadığımız bir sıkıntı bu araç için bu videoyu çekme gereğini bana hissettirdi. Nedir bu sıkıntımız? Şimdi bu araba atmosferik bildiğimiz MPI bir motor. Yani direkt enjeksiyon değil. TSI bir motor değil. Aşırı besleme yok. 80 beygirlik bir motor. Normalde bu motora her markayı takabilirsiniz. marka yönünden sıkıntı yok. Fakat montajdan e, sonra biz yaşadığımız bir problem, problemi gördük ve bu montaj öyle bir farklı noktaya geldi ki e, özellikle bu videoyu çekme gereği hissettim. Şimdi bu atmosferik motorlarda normal bir e, MPI motorda LPG montajını yaparsınız, ayarlarını yaparsınız ve aracı gönderirsiniz. Başka bir tadilat veya başka bir aksam aksama müdahale etmezsiniz. Fakat bu arabanın e, benzin reylinde benzin hattında basıncı ölçen bir sensör var. Bu sensör arkadaki pompanın e, ön tarafa gönderdiği basıncı ölçüyor ve o basınca göre de enjeksiyon süresini ayarlıyor. Sıkıntı da zaten burada kaydı. Buradan sonra başlıyor. Neden başlıyor? Siz araca LPG montajını yaptıktan sonra bu araç benzin tüketmediği için bu reyildeki benzin hattındaki basınç yükseliyor. Yükseldiği zaman da sistem sistemin tolere edebileceğinin dışına çıkıyor ve içeride arıza lambası yakıyor. Evet bu araç çok basit bir motor fakat bu araçtan alırsanız ve LPG dönüşümü yaptırırsanız e, güveneceğiniz yerlerde montaj yaptırın. Çünkü bundan sonra yapılacak işler hem risk teşkil ediyor hem de uzmanlık gerektiren bir konu. Nedir bu işlem? Şimdi bu sensörü kandırmanın iki tane yolu var. Daha önce biz Rench'lerde ve Jaguar'larda ilk yöntemi kullanıyorduk. Neydi bu yöntem? Bu sensörü kandırmak için bir emülatör dediğimiz parça var. İtalyanların üretmiş olduğu. Sisteme bağlıyorsunuz ve benzindeki gibi o sensörü kandırıyor. Basıncı simüle ediyor ve araç sanki benzin harcıyormuş gibi oradaki basıncı o işe adapte ediyor. Fakat bu arabanın çalışma mantığında o sensörleri kullanma şansımız yok. olarak da çok uzmanlık gerektiren, bir altyapı temel gerektiren bir iş yapılacak. Nedir bu iş? Geri dönüş. Sisteme, bu araca geri dönüş uygulayacağız. Geri dönüşün anlamı şu. Bu enjektörlere gelen yakıtı tekrar tanka göndereceğiz. Araç LPG'ye geçtiği zaman bir valf yardımıyla sistem açılacak ve burada fazladan biriken, tüketmediği benzin tekrar tanka gönderilecek. Doğal olarak da aracın benzin hattına müdahale etmemiz gerekiyor. Bu yüzden çok önem arz ediyor. Çünkü e, aracın kendi sisteminde ne kadar çok tadilata girerseniz o kadar çok riski artırmış oluyorsunuz. Uzmanlık da burada çıkıyor zaten ön plana. Çünkü e, çok basit bir işlem değil. Temeli altyapısı olmayan e, ellerde bu işlem yapıldığı zaman sonu genelde hüsran olacaktır. Ben daha önceki görevimden dolayı Türkiye'de e, bu işlemi birçok defa yaptım, yapmak zorunda kaldım. Çünkü ilk Jaguarlara montaj yapıldığında, rençlere montaj yapıldığında e, bu sıkıntıdan haberdar değillerdi. Montaj yapıldı. Bu problemler yaşandı. Doğal olarak ben daha önceki göreminden dolayı şehir şehir geziyordum. Ve gittiğim, yaşadığım, seyahati çıktığım şehirlerde bu sıkıntıyla e, müzarıp olan araçları birçok düzeltmesini yaptım. Şimdi bu araca geri dönüş yapılacak. Sistemden, e, enjektörlerin orada biriken benzin bir boru vasıtasıyla Tekrar tanka geri dönecek. Sistem tanka geri dönecek. Doğal olarak basınç birikmediği için de sistem bunu hata olarak görmeyecek. Bunun başka bir yolu da bazı markalarda Rolenti'de benzin takviyesi var. O Rolenti'de ve üst devirlerdeki benzin takviyesini kullanarak da sistemi kandırabiliriz. Fakat bu zamanda benzin tüketimini artıracağı için, müşterimizin tasarrufunu aşağı çekeceği için biz o yola gitmiyoruz. Çünkü müşteri aracını LPG'de düşünürken aslında benzin tüketiyor olacak. Bu da taahhüt ettiğimiz o %40'lık tasarrufları çok aşağı çekeceği için biz geri dönüş yapacağız. Zaten birçok defa uyguladığım bir sistem bu araca biz ekstra bir maliyet çıkarmayacağız. Çünkü biz montaj esnasında bu sensörün varlığına dikkat etmedik ki umuyorduk da zaten. Ama sonradan gelecek ibiza montajlarında bu yaklaşık 700-800 liraya 1000 lira civarında bir ekstra maliyet çıkaracak. Çünkü yapılacak işlem çok işçilik gerektiren bir iş. Bu aracı almayı düşünen müşterilerimiz veya bizi izleyenler güvendiğiniz kuruluşlarda LPG montajını yaptırın. Çünkü bu işlem bu arabaya yapılmak zorunda. Yapan kişilerin bu konuyla ilgili altyapısının olması gerekiyor. Ee, i̇kinci tercihi biz kullanmayacağız ama diğer dönüşüm istasyonlarında kullanırlar kullanmazlar ona bir şey diyemem. Ama biz benzin takviyesini açmayacağız. Çünkü biz aracımızın LPG'deyken tamamen LPG'de gitmesini istiyoruz. Ee, i̇nsanları kandırmak istemiyoruz. O yüzden de geri dönüş yapacağız. Ee, sonucunu yine sizinle paylaşırım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.